Zuyine linnes diyor Allah Azze ve Celle İnsanlara süslü gösterildi diyor İnsanlara albenisi olarak gösterildi Neler? Kadınlar Yani şehevi duygular Kantar kantar altınlar gümüşler Salmal atlar Mercedesler Ferrariler Bunlar insanlara süslü gösterildi Ziraatçılık, tarımcılık, hayvancılık Bunlar insanlara süslü gösterildi diyor Allah Azze ve Celle Dikkat edin Allah diyor ki Sübhanehu ve Teala Süslü gösterildi Ne demek istiyor? Yani aslında bunlar süslü değil demek istiyor Allah Azze ve Celle. hayati dünya. Bunlar dünyanın gelip geçici metalarıdır. Vallahu a'indehu sallallahu Asıl kalıcı olan nimetler ise Allah'ın katındadır. Hemen ayet devam ediyor. Kul eunabbiukum bi min zalikum tahtiha fiha. Allah Azze ve Celle e diyor ki de ki onlara size daha hayırlısını haber edeyim mi? Rabb'inden sakınan muttakiler için. Daha hayırlısını haber edeyim mi? İçlerinden ırmakların altlarından ırmaklarına akmış olduğu cennetlerde ebediyen kalacaklar. Allah azze ve celle bunların daha hayırlı olduğunu söylüyor. Ve zevacun mutahharatu ve ridvanun min Allah. Ve tertemiz kadınlar eşler huriler ve bir de Allah'ın rızası vardır. Bunlar daha hayırlı değil midir? Ama bugün her temiz olanları insanlar bırakıyorlar. Allah'ın rızasını, cennetleri altlarından atmış olduğu cennetleri, gözün idrak edemeyeceği, aklın düşünemeyeceği, tasavvur edemeyeceği kadar güzel olan nimetleri bırakıyorlar. Niçin? Gelip geçici olan nimetler için. Yiyorsun, acısıyla beraber kalıyorsun. Alimlerin dediği gibi. Dünyadaki bütün lezzetlerin ardında bir acı vardır, bir acı. Burada daha detaylı giremem bu meselelere. Anlayın artık siz. Bütün lezzetleri tatıyorsunuz ama sonunda bir acısı acısı dokunuyor. Karın ağrısı, onun gazı, onun başka şeyler, bir ton şeyleri, bütün şeyleri. Hepsinin ardında bütün şeyler de var. Bakın bununla ilgili sizlere şunu da söyleyeyim altını çizerek. Kimin dünyası az olursa, kimin dünyaya karşı bağlılığı az olursa o hem dünyada kurtulur hem de ahirette kurtulur.